Arkadaşlar hepinize merhaba, i̇şte sanırım beklenen video artık geldi. Gördüğünüz gibi çekilişini yapacağımız hediyelerimiz burada. Ee, geçen videomuzda, geçtiğimiz haftalarda yayınladığım bir videoda duyurduğum çekilişimiz. Gördüğünüz gibi ilk yardım ve temel hayatta kalma kiti paketi hazırladık. İçerisinde yok yok denilebilecek kadar çok şey var ya bir sürü şey koymaya çalıştık içine. Doktor Plus ürünlerini tanıtmıştım ben size bu geçtiğimiz haftalar. yukarıda linkini görüyorsunuz, ben firmaya gittim görüştüm, gerçekten bu projeden kendileri de çok heyecanlandılar ve sanki böyle 40 yıllık arkadaşmış gibi karşıladılar beni, Uz oturduk uzun uzun sohbet ettik nasıl bir şey çıkartabiliriz ortaya diye, tam bunları konuşurken yılbaşında yaptığımız çekilişte yine bize hediye sponsoru olan Sporcu Pazarından Abdülhamit Bey gene sponsor oldu ve o da sizler için birkaç tane hediye gönderdi. Bugün 10 tane hediye var arkadaşlar. Bir tanesini açacağız. İçin içerisini inceleyeceğiz. Çekilişe katılmanın şartlarını, koşullarını, her şeyini aşağıdaki videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Dilerseniz bir tanesini açmaya geçelim. Ondan sonra geri kalan hakkında konuşmaya devam ederiz. Şöyle biraz önümü açayım ben. Siz de görün. İlk başta paketlere değinmek istiyorum. Paketler ka kağıt arkadaşlar. Ee, siz isterseniz bu hediyeyi kazanan arkadaşlar bunu içerisinden çıkartıp daha uygun ambalajının içerisine koyabilir. Bu paketleri biz yaptık. Gördüğünüz gibi önünde şuradan bakayım ben de. En tepesinde bir tane kızıl ayı işareti var. Ee, i̇lk yardım ve temel hayatta kalmak it yazıyor şurada. Şu kısımda adınızı soyadınızı, kan grubunuzu ve iletişim adresini yazacağınız bir bölüm ayırdım. En altta da Gördüğünüz gibi sponsorlarımız var. Burada işte Eveles Doktor Plus ve Sporcu Pazarı. Altında iletişim adreslerini yazdım. Arka taraflarında ise içindekiler kısmı oluşturdum. Ama bu içindekiler kısmına çok fazla takılmayın. Çünkü bu içindekiler kısmından çok daha fazla şey koyduk içine. İşte burada yazanlar en tepeden başlıyorum okumaya. E, göremiyorsunuz siz zaten ben göstermeyeyim burada. İşte ilk yardım seti, e, baf, kalem, bir sürü. Basit bir yolta takımı, ana flaxi temel kılavuzu, doğada yön bulma kılavuzu, temellik yardım kılavuzu gibi şeyler var. Bunları yerleştirmeye çalıştık içerisine. E, o zaman şey yapalım, açalım bir tanesini bakalım. Arkadaşlar yine şu şekilde ben yakın plandayken göstermek istiyorum size önün arkasını. Önü, arkası. Ambalaja fazla aldanmayın. Ambalaj kağıt su geçirmeyen bir kağıt değil, bildiğiniz. Beyaz kağıt gayet de su geçiriyor. İsterseniz bu şekilde alıp çantanıza koyun, kam çantanıza koyun ve arabanıza koyun. İsterseniz bu paketi çıkartıp içindekileri kendinize uygun bir şekilde ambalajlayın. Teker teker çıkaracağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi büyük bir tane naylon var. Bu izolasyon ve su çıkartmak için kullanılan hayatta kalma ekipmanlarından bir tanesi. Yani sus kaldığınız zaman su depolamak. Su biriktirmek için kullanılabilecek bir naylon. Bayağı büyük bir parça. Burada yaklaşık 1 metre kadar bir naylon ip var. Parakort standartında üretilmiş bir naylon ip ama parakort değil arkadaşlar. Ama içerisinden yaklaşık 6 metreye kadar ip çıkartılabiliyor. Bunun hepsini ayrı ayrı ayırırsanız 6 metre kadar ip oluyor bu. Yaklaşık 8 metre misina avlanmak için balık avlamak için burada gördüğünüz gibi bir tane iğne ve ağırlık takımı var burada 3 tane kağıt çıkıyor arkadaşlar bu kağıtlardan bir tanesi doğada yön bulma yöntemlerini anlatan bir kağıt uygulamalı olarak gösterdim önlü arkalı altında Temel ilk yardım uygulamalarının yazdığı bir broşür var arkadaşlar. Bu broşürün arka tarafında da kapsamlı bir ilk yardım kitabını indirebileceğiniz bir adres var. Bu da yine Evel bizim adresimiz. Orada da bir kitap derledik. O kitabı oradan indirip printerden çıktısını alarak çok detaylı bir ilk yardım kitabı yapabiliyorsunuz. En son olarak da bir tane anafilaksi kılavuzu. Anafilaksi aniden başlayan ve ölümle neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlara deniyor arkadaşlar. Burada ona karşı nasıl önlem alacağınızı ve nasıl korunacağınızı anlatan bir broşür burada arkadaşlar. Bunu kesinlikle okuyup ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Doğaya çıkmayı planlıyorsanız bunu hatta bundan daha detaylı bilgileri internete erişe erişerek anafilaksi konusunda detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Burada bir tane şey var, boyunluk var, kışlık boyunluk. Bunu sporcu pazarı gönderdi. Malum önümüz kış, bizi sıcak tutması için, daha doğrusu genç arkadaşları sıcak tutsun dedi Abdülhamit Bey. Çok güzel, kaliteli ve esnek bir yapıya sahip. İçi polar, bunun termoformun bir ürünü. Her paketin içerisinde farklı renk var. Şu anda açtığımda haki renkli çıktı. Beyazı, siyahı, mavisi olanlar var arkadaşlar. Ee, sporcu pazarı aynı zamanda bize şey de gönderiyor. Ben bu kargoları yaparken torbanın içerisine ekleyeceğim. Sporcu pazarından %20 hediye çeki verdi. Şu anda yanımda değil o yüzden gösteremiyorum. Hediye çekini kullanabilirsiniz. Ayakkabılarda kullanılacak bir hediye çeki bu. Gördüğünüz gibi bir tane doktor Plus'ın outdoor ilk yardım ve bakım kiti var. 27 parça. Bunun incelemesini daha önce yapmıştık. Yukarıda linkini göreceksiniz. Oradan izleyebilirsiniz içerisini, içeriğini görebilirsiniz oradan. Bunları ek olarak da bu kite bir tane bir sürü ekledim arkadaşlar. Arkadaşlar belirttiğim gibi bu bir temel hayatta kalma kiti. Bu kitin içerisine ateş başlatıcı koymadım ama zaten ateş başlatıcıların nasıl yapıldığı konusu da çok fazla değindik kanalda. Kendiniz bir ateş başlatıcı Ekleyebilirsiniz. Umarım bu kiti beğenmişsinizdir arkadaşlar. Vallahi ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Işte açıkçası. Ee, sizler için toparlamaya çalıştım. Dediğim gibi ilk yardım ve temel hayatta kalma kiti oluşturmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Doktor Plus'ın ürünleri nasıl ulaşacağım diye soruyorsanız soracak olursanız internetten ulaşabiliyorsunuz. Şibo ee, mağazalarında var arkadaşlar. Oradan satın alabilirsiniz. Büyük eczanelerde bulunabiliyor bunlar. Yani piyasada bu kolaylıkla bulunabilen ürünler. Sporcu pazarının ürünlerini ise sadece internetten erişebiliyorsunuz. Ama fiyatları gayet makul biliyorsunuz zaten. Daha önce alışveriş ettiyseniz oradan birçok projemize de bize destek veriyorlar. En azından hediye konusunda biz de onların buradan küçük bir yani sponsorlarımızın küçük birer reklamını yapmış olalım. Ee, ama bu durumda tabii ki karlı çıkan siz değerli şanslı arkadaşlarımız olacak. Çekilişin yaş sınırı veya kısıtlaması yok. Daha önce çekilişe, ya bizim bu kanalda çekilişe katılmış olmanızın da hiçbir önemi yok. Yapmanız gereken birkaç ufak adım var. Onları yapın. Ondan sonra diyecek bir şey yok. Arkadaşlar hepinizin şansı açık olsun. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.